Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Fokus programında bugün ilk bölümde kitle fonlamasını konuşacağız. Birazdan fon bulucu kurucu ve CEO'su Hakan Yıldız bizlerle olacak. Şimdi e bildiğiniz üzere sadece uplar değil yani girişimcilik ekosistemindeki girişimler değil... Genel olarak birçok Kobi'nin, birçok şirketin kitle fonlaması üzerinden fonlanmaya başlandığı ve bu şekilde sermayenin, sermaye yer rahatladığı bir dönem. Tüm dünyada kitle fonlaması çok kullanılan bir fonlama aracıydı. Türkiye'de ise son birkaç senedir biraz daha yavaşta. detayları konuşacağız. Bu arada SPK lisansı ya da faaliyete geçti biliyorsunuz fon bulucu. Hatta ilk paya dayalı kitle fonlama platformu. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek kendileriyle değerlendireceğiz. Şimdi gidelim buradan biraz içerideki fonlama koşulları. Değinelim. Çünkü bu faiz ortamında likitteye erişmek çok güç. Dolayısıyla aslında likitteye erişim konusunda da birçok araç artık kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de paya dayalı kitle fonlaması. Bunlardan, bu şirketlerden biri bizimle bugün fon bulucu kurcusu ve CEO'su Hakan Yıldız. Hakan Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben ee, güzel teşekkür bir girişi oldu. Sağ olun e, katıldığınız için. Şimdi aslında SPK lisanslıya faaliyete geçen Türkiye'deki ilk paya dayalı kitle fonlama platformusunuz. Ve böyle bir dönemde likitte erişmenin zor olduğu, yatırım iştahının finansmanını sağlamakta zorlandığımız bir dönemde öncelikle paya dayalı kitle fonlamasının önemini biraz sizden dinleyelim. Sonrasında daha fon bulucu üzerindeki projeleri, e, hedefleri de aktarırız. Teşekkür ederim, sağ olun. E, tabii... Finansa erişim ve finanse erişim maliyetleri e, girişimcilik ekosisteminde Aslında en büyük sorunlardan biriydi bildiğiniz gibi e, bu sorunları e, 2017'de çıkan yasa e, Aslında e, çözmüş oldu 2019 ve 2021'de yayınlanan e, tebliğlerle de kitle fonlamasıyla girişimlerin e, Finse erişim e, erişimi mümkün oldu e, bildiğiniz gibi 2011 e, 2021 Mayıs ayında ee, biz başladık ee, ilk kampanyaya. Bu ilk kampanyayla <gülüyor> çok afedersiniz. <gülüyor> i̇lk kampanya aslında Türkiye'de yeni bir e, piyasa, sermaye piyasası aracının e, tanınması e, sonucunu doğurdu. Geldiğimiz noktada şu anda 115 milyon liralık bir yıl içerisinde bir finansın e, 41 tane girişimi aktarıldığını görüyoruz. Çok çok afedersiniz. <gülüyor> Ee, geldiğimiz noktada tabii 115 milyon liralık bir finansın 41 tane girişime aktarıldığını görüyoruz. Ee, burada e, kitle fonlaması e, hem halkın hem e, VC'lerin, girişim sermayesi yatırım fonlarının hem şirketlerin birçok e, farklı kesimin bir araya gelerek bir coin mes, beraber fonlama yaptığı bir yöntemin e, çok rahatlıkla ülkede faaliyete geç faaliyete geçmek isteyen girişimlere finansı hem ucuz hem kolay hem de güvenli şekilde temin edildiğini gördük. Geldiğimiz nokta bizim farklı projeleri de devreye sokmamızı sağladı. Çok yakın zamanda tarım üretimini ben araya Öyle gireyim mi? çok kısa evet. size biraz mola verin isterseniz. Küresel rakamları paylaşayım tekrardan Hakan Bey'e döneceğiz. Şimdi özellikle küresel tarafta yani paya dayalı kitle fonlamasının dünyadaki rakamlarına baktığımızda 2020 yılında sektörde 400 milyar dolar aşan bir hacim var ve bu çok yüksek bir rakam. Dünyadaki aslında toplam likit dağların içerisinde 400 milyar dolar tutuyor 2020'de. Forbes'un tahminine göre... Paydayalı kitle fonlamasılarındaki toplam fon tutarı önümüzdeki sene 1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. Dolayısıyla 2 sene içerisinde aslında sektörün neredeyse 2 katına kadar hatta iki katından da daha fazla büyümesi bekleniyor o tarafta. Fon bulucunun rakamları ne, detaylar ne? Ben tekrar döneyim Hakan Bey, söz size vereyim. Yüzden tekrar teşekkür ederim. Demin bir gıcık geldi, kusura bakmayın. Ee, şimdi e, geldiğimiz nokta aslında memnuniyet verici. Çünkü 27.000'nin e, üzerinde bir üye sayısına ulaştık bir yıl içerisinde. E, tabii çok yeni, Türkiye'de 8 milyon e, sadece coin e, yatırımcısı olduğunu düşünürseniz aslında çok daha işin başındayız. Ama bu e, 27.000 kişiden en az 15.000 kişi e, bir kere yatırım yaptı gelişimlere. Tabii burada ilginç rakamlar da var sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi. E, %16.6 büyürken dünyada. E, equity crowdfunding dediğimiz paya dayalı kitle fonlaması Türkiye'de çok daha hızlı büyüyor. E, bizim e, ortalamalara baktığımız zaman yaş ortalamamız da 33. Yani yatırımcıların ortalama yaş, yaşı 33 olarak e, kayda geçiyor. Bu da yine gençlerin aslında özellikle e, 18-44 yaş arası grubun kitle fonlamasına çok fazla ilgi duyduğunu, bununla da e, girişimlere yatırım yaptığını, geleceğe yatırım yaptığını görüyoruz. Tabii yine birkaç ilginç yine rakam da ben de paylaşabilirim sizin de. E, 85 dakikada 2.7 milyon liralık fonlamaları gördük. Yani kampanya açılır açılmaz 85 dakikada e, kapatmayı başardık. Tabii 2440 tane farklı kişi, şirket, VC'nin yatırım yaptığı yatırımlar gördük. E, 12 milyonluk fonlamalar gördük. Yani bir kampanya 12 milyon lira topladı ve binlerce insandan topladı. Ee, yine e, ilginç gelebilecek birkaç rakam daha paylaşmam gerekirse, şu an e, 1.6 milyar liranın üzerinde bir fonlama talebi var. Bunu 2000, 2800'den fazla girişim talep ediyor bizden. Bir yıl içerisinde oluyor bunlar. Gördüğünüz gibi aslında finansal erişim için kitle fonlamasını bir araç olarak artık girişimci görmeye başladı. Bu noktada da büyük e, oranda bir başvuru söz konusu. Biz bunları eyleyerek e, uygun olanları pay arzına çıkarıyoruz, kampanya yapıyoruz dediğim gibi ve şu ana kadar 53 tane gelişim yatırımcıyla buluştu platformumuzda. Bunların içerisinde de 41 tanesi e, fonlamayı başardı. E, tabii geçtiğimiz haftalarda aslında yeni bir açılımı da e, biz bu sisteme dahil ettik. O da tarımsal üretimin e, kitle fonlamasıyla finansmanı şeklindeydi. Çok büyük ilgi gördü ve kuşkonmaz üretiminden başladık. Yani binlerce insan bir araya gelerek aslında doğru yapılarla, güvenli yapılarla tarımsal üretiminin, üretimin, teknolojik tarımın veya tarım teknolojileri girişimlerinin de finansını sağlamak için yola çıktı. Daha önümüzde çok güzel sürprizler var. Farklı üretim yöntemlerinde, farklı teknolojilerinde, e, finansmanını, argelerin finansmanını sağlamaya devam edeceğiz. Peki Hakan Bey, biraz e, burada son 1-2 dakika içerisindeyiz. Özellikle e, mevcut dinamikler bize şunu gösteriyor. İç pazara dair endişeler, ihracat pazarlarının COBİ'ler için, reel sektör için ağırlık kazanını gösteriyor. Dolayısıyla sizin tarafta da döviz kazandırıcı hizmette bulunan e, projeler ya da yurt dışı odaklı projelerde daha fazla e, fonlama konusunda e, iştah artar mı? Sizin beklentiniz nedir? Bunun kesinlikle artacağını düşünüyorum. E, çünkü bize başvurmuş ve e, finansmana erişmek için e, yatırım turu yapan girişimlerin birçoğunun hedefleri global. E, buna da özellikle dikkat ediyoruz. Global olarak e, hedef belirleyen girişimlerin finansmana eriştikten sonra bu hedeflerine ulaşması çok daha kolay oluyor Büzem Hanım. Çünkü e, onların görünürlüğünü aslında bir taraftan artırırken biz platformda, çünkü e, on binlerce insan ziyaret ediyor kampanya sayfalarını. Bunun içerisinde yurt dışından da yatırımcılar var. Dolayısıyla o global görünürlüğün artırılması ve finansada erişimin bu şekilde sağlanmasıyla hedeflerine ulaşmak için girişimler yurt içine, e, den ziyade yurt dışında satışlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük bir şans elde ediyorlar. Bu şansı da çok iyi kullandıklarını görüyoruz. Çok yakın zamanda... Türkiye'de yine geçtiğimiz yıllarda fonladığımız bir girişim şirketimize Fransa'dan hem yatırım yapmak isteyen hem de ürünlerini kullanmak isteyen bir unicorn talip olduk mesela. Dolayısıyla bu örnekleri de göreceğiz. Ben önümüzdeki dönemde özellikle seçimden hemen sonra Türkiye'de çok ciddi finansman girişini göreceğimizi, fonların çok büyük ilgi duyduğunu bildiğimiz için girişim şirketlerinde bundan nasibini alacağını, ve finansmana hem erişirken hem de global anlamda da çok daha yüksek hedeflere ulaşmak için fırsat elde edeceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeni dönem sizin için de kolaylıklar getirsin diyelim, bol şans diyelim. Çok sağ olun Hakan Bey. Evet Hakan Yıldız'a teşekkür ediyoruz. On bulucu kurgusu ve CEO'su.